Eskiden aşağıda yedik. Orada, burası baraj olmuş. Burası barajın yüzünden burası bir tapaya çıkmışız. Eski tapımız vardı. O tapayı kadastro biz ev yaparken ondan sonra orman gelmiş. Burası ormandır diye. biz yaptık. Ne elektriğimiz var, ne doğru düz bir yolumuz var. Kimse bizi bakmıyor. Biz perişan haldayız. Biz burada yedi eviz. Yedi haneyiz. Bu yedi hanenin 43 nüfusu var. Hastası var, yaşlısı var, bebe var, her şey var. Giden çocuk, çocukumuz şeye gitmiyorlar. Okula gitmiyorlar. Yol yok, yol bozuktur. Ee, bir de gece üç tane kurucumuz var. O kurucular karanlıkta nasıl nöbet tutacak, nasıl köyü kuracak? Onlar da yok. Cumhurbaşkanımıza bir de yetkili nedir? Kaymakamı, valiye, hatta cumhurbaşkanını ne? Yardım istiyoruz, bize yardım etsinler, bize baksınlar. Biz Türk yan vatandaşıyız, bize baksınlar. Biz bunu istiyoruz. Biz, biz köyümüzü bıraktık, buraya geldik. Barajun yüzünde. Cimer e haberdedik. Cimer dedi, get o tapi iptal olmaz. Get'in şey tapuya size düzelsin. Tapu müdürü diyor, gidin senin ıı, tapuya kadesi girmemiş. Git kadı ro senin Tapıyı düzatsınlar. Ben oraya gittim bir adam vardı ismi Salih'ti. Dedi dedi gel senin e, tapı iptal etmişiz o kadar. Hiç bakmadan hiçbir şey demeden gel normal olmuş gitmiş. O kadar. Biz bu kadar perişanız. İşte yolumuzu görüyorsun. iki senedir bir alaatrizmi yok. Çocuklar uykunu uykulaymıyor. yapmıyor. Bir de bir de bir de gecak kurucumuz var. İşte nak kurucumuz var. O kurucu nasıl gece... Dışarı çıkıp e, köyü kuracak. Şirvan'a bağlı Kasımlı köyünde yaşamaktayım. Allah razı olsun bizim devletimiz bize bir tane baraj yaptı. İş imkanları sağladı bize. Gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyoruz devletimize. Ama aynı zamanda büyük sıkıntılar da verdi bize. Şimdi diyeceksiniz nedir bu sıkıntılar? Bizim orada bir düzenimiz vardı. Evimiz vardı, bağımız vardı, bahçemiz vardı, hayvanımız vardı. E, ondan sonra onlar hepsi su altında kaldı. Biz de biliyorduk ki bizim meramızda 70 dönüme yakın bir tane tapulu arazimiz vardı. Biz de buraya geldik. inşaatımıza başladık ailesiyle. İnşaatları hemen hemen tamamlak, tamamlamak üzereyken bize dediler ki sizin o tapulu araziniz hepsi iptal olmuş. Hepsi orman olmuş. Bizim hiçbir şekilde bunlardan haberimiz yok. Ondan sonra tapuğa gidiyoruz. Tapu diyor ki kesinlikle oraya Kadısür'e girmemiş. Nasıl iptal ediyorlar bunu? Kadısür'e gidiyoruz. Adam diyor ki Vallahi biz onu iptal etmişiz. Ee, biz gerçekten çok zor bir durumdayız. Bizim çoluk çocuğumuz okula gidemiyor. En yakın okul 5 kilometre ötededir. Bir de geceleri herhangi bir güvenliğimiz yok. Emin ol Allah'tan bu yaz kaç kişiyi akrep sokmuş. Bir, bir yıla yakındır karanlıktayız. Gerekli yerlere, gerekli mercilere başvurduğumuz halde herhangi bir olumlu cevap gelmedi bize. Ee, Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Lütfen Allah için bir empati kurarak Duruma el koyun. Çünkü şimdi kimin bir saat elektriği giderse o gerçekten yani çok zor bir durumdur. Yani aynen ortakça hayatı yaşamaktayız şimdi. Çünkü biz şimdi bizim geçimimiz hayvancılık üzerinde. Emin ol, peynircilik yapamıyoruz. Yani peyniri sen getirdiğin zaman yazın aynı gün içerisinde bozuluyor. Zaten yoğurt niyet yoğurt yemiyoruz, ayran içemiyoruz. Biz sözde hayvan sahibi insanlarız. Et Ev, et evimize giremiyor, aynı gün içerisinde tüketmen lazım. Şimdi barajdan dolayı biz buraya taşındık. Aşağıda servis vardı, ondan sonra elektriğimiz vardı, suyumuz vardı. Yolumuz vardı, bir düzenimiz vardı burada. Buraya taşındık, hiçbir şey yok. Elektrik yok, yolumuz yok. Yol burada 100 metre ileride kalkıp o yolu kapattılar. Biz oradan gidip geliyorduk. Orayı kapatıp 5-6 kilometre ötesine yol yaptırdılar bize, yol yaramıyor. Benim beş tane çocuğum var, okula gidecek, sabahları arabayla götürüp asfalta bırakıyorum, akşam yayanla geliyorlar, müdür beyle konuştum, Şirvan müdürüyle. Dediler çocukları gönderdim bak servis yok, yol yok, gecedir, karanlıktır, ben çocukları gönderemem. Bana dedi, göndermesen ceza gelecek, elektrik yok, burada kurucularımız var, nöbet tutacaklar, kimi kuracaklar, yedi hanedir, uzaktır birbirinden. Nereye gidecekler, ne, hangisini kuracak, bilmiyorlar. Her yer karanlıktır, ışık yok. Olmadığı için nöbet nasıl tutacaklar? Devletimizden rica ediyoruz. Bize sahip çıksınlar. Biz de buranın vatandaşı, Türkiye bayrağının altında yaşıyoruz. Başka bir vatandaş değiliz. Bize yardımcı olsunlar diye.